Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Mundo Jungle yapıyoruz ve Mundo ölümsüz olacak. Hadi videoya geçelim. Hop, hoş bir şey. Bir şey. Evet arkadaşlar. Bayağıdır kanalda böyle videosu atmadım fark ettim dedim ki neden bir fazla geliyor ses. Heh. Neden ölümsüz bir Mundo'yla bu gelmeyen videoları bir şereflendireyim ya kardeşim ya. Neden şereflendirmiyorum dedim. Şimdi... ''Döne canı içeceğim maski'' <gülüyor> falan filan diyor. Deme yani. Şimdi. Çok aptalca bir totem attık. Bu tarafa doğru atsaydık daha iyiydi. Ama kardeşim bak. Şu yeni bir tane item vardı. O neydi ya? Bir şeyin eldiveniydi böyle çok bir şeydi o araya. Sıstık gibi bir şeydi o. Nerede ben Hah bu. Bunu alacağız. Yani müthiş bir şey. Önce tabi buzdan eldiveni alırız. Be, Bakın millet. Bu... Videodaki Mundo'yu alın. Bitti. Cici. Easy yani. Anlatabiliyor muyum? Şöyle spelleri nereden gösteriyorduk? Buradan. Heh. Şöyle gördüğünüz gibi runlar arkadaşlar. Runları böyle yapıyorsunuz. Ha. Yok 7 bir Mundo olacak. Asara baksana zaten. Karakter artık jungle karakteri olmuş kardeşim. Anamızdaki Mundo'lar böyle değildi. Çarpı hemen atıyorum ben. İkinci de. Birazcık garipseyebilirsiniz. Direkt tak diye atıyorum. Hızlıca çarpı Ondan sonra Q'yu yanlış kullandık mesela ama. Q'yu buna açacaktık Baya yanlış oldu. Neyse sıkıntı yok. Çok da mühim bir şey değil. Şimdi şöyle takır takır vuraraktan. Tamam. Kuşlara can kalmadı anamdan. Neyse olur. Lan. Nereye gidiyorsun lan? Gel lan buraya. Hah. Alalım lan şöyle. Evet, bu arada arkadaşlar daha fazla lol videosu da gelmek gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğen ve falan unutmayınız. Ee, lol videolarına birazcık ağırlık vermeyi düşünüyorum. Bugünlerde lol sarıyor. Ee, normalde lol oynamayı seven pek biri değilim. Ama şu günler böyle bir kasasım geldi lol, içimden geldi. Belki kasma videosu falan gelebilir lol yani. Sarıyor şu anlık, sarıyor. Böyle bir tane pot harcayalım hemen. Boşha giden bir zammımış ağzımda kalanlar. Hop. Şöyle de 3.15 3.15'te bitirmemiz gereken jungle'ı ne kadar Uzadı bilmiyorum da neyse. Olsun olsun. Olur olur. Arada olur. Bimi'de mi gitsek acaba? Çok oyalandık. Çok çok. Neyse. Hadi bakalım. Atıyoruz şöyle. Tertemizinden. Şimdi. Bilkan dökülmüş. Hmm, bizim bot vermiş bilkanı. Olsun. Olsun. Halledilir. Halledilmeyecek şey yok Doktor Mundo'yla. Koskoca mundo adam. Hallederiz. No problem. Oğlum bunların ikisini aynı anda kesecektik hani. He? Hep unutmuşum bak bunları. Ee, sıkıntı yok. Heyecan yapmayın. Bunları da bayram, heyecan yok. Hmm. Bak bak bak. Hata. 555. Ben çarpı bunu açacaktım. Olsun. Olsun kardeşim bir şey olmaz. Böyle küçük hatalar. Lazmalıyım. Evet. MS yükseldi. TT net geliyor arkadaşlar. Ee, aradım. Normalde çıkmayan MS'in bir anda yükselmeye başladı. Bu videoyu da zaten geç atacağım o yüzden. Çünkü uploadum 0.30 şu an. Gördüğüm anda aradım. TTnet net pişmanlıktır kardeşim. Sötten net. Şimdi şuradan şöyle bir gank atalım. Attık gank. Yavaşlattık. Çok güzel flash aldık. Geri dönüyoruz. Şöyle de Takımından biri asist almış. Bu biraz oğlum yeter. Abicim beni bir bırak. Beni bir sal. Bizim mid lane motor. Bizim mid lane'e gank atabiliriz. Yasuo yani. İdiyot. Genelde idiot oluyor Yasuo. Bakalım be. Tamam. Seni alıp götürecek. Yorick. Yoraya bir gank. Çıkar mı çıkar. Çıktı hatta. Dal oğlum. Dal oğlum. Timur dal oğlum. İnsan oğlum aşağıda Hadi ya. Heh. Blank. Şöyle de vurduk. Çok güzel adamı base attırdık en azından. Böyle böyle yavaş yavaş laneleri kastıralım. Adam bayağı XP kaybetti. Timo. Büyük ihtimalle artık x atar biraz daha. Bir level park varmış gerçi de bakalım hayırlısı. Evet. Ballon escape diyen var. Hayırlısı. Hiç güvenmiyorum bizim midave botlane'e. Timo'ya mı güveneceğiz bir daha? Bakın birazcık weak geldi bakalım. Şimdilik öyle gözüküyor yani benim gözüme. Belki de değildir ben yanılıyorumdur. Umarım yanılıyorumdur. Bakalım ne olacak? Sonumuz hayrola. Farmlara hala yavaş dönüyorum ya. Biraz daha hızlı jungle dönmeliyim. Jungle main değilim arkadaşlar. Taplayayım benim. Ama şu an jungle'da daha iyi oluyor diye duydum Mundo'yu. Bundan mütevellit kelimeyi duydun kankz. Jungle'da oynayayım dedim. Bakalım. Şimdi de gidelim. Diyecektim. Aynen gidelim. Aha. Haritaya tıkladık gençlikle Çok güzel LB yine öne geçirir bu hareket Yani kimseye düzgün mü O ne hocam Tamam diyeyim hocam Bir tane vurduk Daha oldum bir tık Oğlum, Allah cezanı seni bir tane daha vursaydın ya. Vurdum bir tane. Oğlum tut şunu. Ne Yok, Lan yakala şunu. Ne Yok, Yakıştı mı bu? Yakıştı mı bu? <gülüyor> bu olmalı arkadaşlar. Bu birazcık kırdı beni. Bu beni birazcık üzer. O da al. O Evet bir tık kötü oldu. Hatta bayağı büyük bir tık kötü oldu. Hayırlısı diyoruz ve umarım ejder'e totem atarlar diyorum şu an. Aslında hayırlısından daha çok. Bizimkiler ejder'e totem atarsa yine bir şansımız var. Jarvan'ın blue'su yok sanırım ama blue'ya Yok blue'ya da gitmiyor. Red'den sonra bir Jarvan'ın blue'suna bakalım bir göz gezdirelim. Belki alma şansımız olabilir. Al bir tık da olsa. ejder'e gitti. Hmm. Ejder'e yapabileceğim bir şey olmadığını düşünüyorum o yüzden... Aa ah, ejder gitmedi. Hmm. Karşı blue'ya gelebilir mi Jarvan? Bence gelebilir. Hmm. Ama ben şu onu alamam. Karşı blue'yu alırsam ve altı olursam Jarvan'ın şansı yok da. Alalım bakalım bir deneyeceğim. Tak. Tak. Tak. Tak. Gromp'u da zorlayacağım. Zaten altayım değil mi? Allah kahretmesin bu gromp almam lazım. Gromp almamam demek benim ölmem demek şu an. Umarım gromp alabiliriz. Gromp aldık. Bakalım bir artımıza. Tamam, 6 olduk. Çok güzel. Hatta zorlayıp kurtları da aha. Ha? Şöyle vurduk. Yasuo geliyor sanırım. Toplayan da geliyor olabilir. Birisi geliyor eminim de kim geliyor bilmiyorum işte. <gülüyor> Aman doktor. Canım ciciğim doktor. Birazcık yavaş bir oyun sürüyor ama Olsun bizim işimize her türlü oyun gelir. Mundo'yu sonuçta. Heyvenin tekiyiz yani. Hey, teki Tipe bakar mısın? Şu? Bak hep MS'im yükseliyor ya. Teşekkürler Türk Telekom. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum seni canım benim. Selamın ya Yasuo kardeş. Hmm, direkt flashladı hiç acımadı flashını demedi. Oğlum dur yine yiyeceğim bir tane Yam olacaksın. Belli nece arvana baitliyor yapma. Yapma çocuğu. Yapma çocuğu. Şimdi biz de bizim jungle'a dönelim şu. Karşı jungle'a bir XP'de baya bir fark atalım. Böylece geldiği gençlere rahat rahat karşılık verebilelim. Buraya. Ulan bir tane şeyimiz yok ki amınak. Neyse Timur öldü. 3-1 yapmış yoruyu. Yoruk bir tık sıkıntı. Bakalım. Çılgın. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çılgın bir şey ya bizim adam? İyi bir detay yani. Evet, Karis ile kule alıyor. Aha. Neyse, ultisi yok. Ben bu niye yedi seviye ya? Ulan adamın kampini de aldık aman yapayım. yine 7 seviye adam. Burada bir duralım. Gelmiyor değil mi? Umarım gelmez benimle. Allah korku filmi gibi olur şu an gelirse. Hiç hoşuma gitmez şu an gelmes. Niye gelmedi aşağıya indi. Ejderin oradan Tristan'a yalabilir mi? Bence tek başına alamaz. Ben buradan ama diye alırım. Umarım totem yoktur ki olacağını düşünmüyorum. Düşük adayız arkadaşlar bu arada. Bakalım. Full farm Mundo. çok iyi doktor. Hastalara bir daha gelmiyor. Mundo çok iyi doktor. Hastalara bir daha yeri ananın ama ne oluyor? Gelmiyor. Ne güzel numun da elalos. bir tane ananın. Bunun sırtına niye vuramıyorum ben? Tilt olun. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle güzelce. Şimdi mi de inebiliriz? Yine baitlerse bu arada yani gerçekten yuh. Bu kadar mı? Aa yok artık bir adam. rank gibi. Aa bu güzel. Rank farmanın meglio. aleyküm kardeşim. Bizek SA. <gülüyor> tamam sen okay. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tertemiz. İşte bu abi. İşte bu. Şurayı da pushlayalım. Pushla pushla pushla. Support milyon olmasa da olur. Çok dert değil. Atıram. Atamadık. Ee, şimdi hiçbir şey demiyorum. Bilmem ne. Şuradan mı plate alacağım abi? Biraz aç gözlülük biliyorum. Ama ne yapacağım? Vuralım kafayı, plate alalım abi, geçelim. Çok güzel abi. Hatta şuradan da bir kill aldırın takıma güzel. Güzel. Beytül Türkiye Babül Sıfat. Hmm, ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Gel bakayım. Hop! Ananı sikeyim, de bana vurdu. Atamadık. Çok kötü attık. Berbat attık. Misledik. Hmm. Diyorsun ki red buff'ta pusalım mı biz? Hmm. Si atak diyorsun ha. Bu adam beni görüyor sana. Kanka ben bunu senden çalacağım. Yanlış anlamazsan. Beni yanlış anlama olur mu? en enayi vay. O nasıl bir lag? Ne oluyor lan? Çok güzel. Şimdi onu da öldü. Ulan ne yapacağımı şaşırlı mamalıyım. Ee Lan bunun ultisi böyle çalışmıyor mu? Kafayı yiyeceğim şimdi. Neyse. Bayağı bir item aldık. Ninja tabii de bitirdik. Şimdi. Eee bunu mu bitirsek? Önce bunu bitirelim ya. Ya da bunu bitirmeyelim mi? Ama Yasuo var karşımızda şimdi. Yorick de var. Buraya kadar. Aslında bu da mantıklı. Yasuo'ya basarız. Yasuo'm en yüksek. Aynen. Yok ya. Önce bir şunu almayacağım abi. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Önce bir civilization alalım, sonra o itemi alalım. Birine basarız. Atarız kafasına tamam. Yorick ama çok ittirmiş. Yani Yorick otoban etmişi taplayına ve şu an redimi alıyor. Bizim taplayına var amına koyayım. Abel, Abel almaya çalışıyor. Eyvallah kardeşim sen. Selamun aleyküm. Ananı sikeyim. Gel buraya. Gel buraya seni ikiye ayıracağım. Timoya nasıl kalabilir? Benim pingim nasıl o anda çıkabilir? Gördünüz? Q'ü attım iki kere attım böyle. Ulan amana koyayım. E kanka e. Ultimat çençen. Allahım yaran. Koskoca pasif var üstünde brekör. Neyse güzel güzel iyidir iyidir. Bak bak bak pinge bak. Allahım. Sen TTNET'e bir artık internet adı bir Gariban yani garibanlar herhalde biraz. Adamlar bil interneti güzel veriyor. 5 yıl kötü veriyor. Ben bu Ben böyle işin Fatura günü gelince ama anasını ver lan parayı amına. Az da almıyorlar lan. Az alsalar neyse yani diyeceğim. diyeceğim 50 50 lira 40 lira neyse diyeceğim. Ulan 200 liraya böyle internet mi olur? Pu Dur bakalım. Bugüne kadar iyiydi de, yani bugünden sonra niye kötü tamam Gel lan buraya, bana Al koyuyor. Allah sende şunu. Delirtme lan beni amına yok. Salak, ne yapıyorsun salak. Güzel, can aldık. Şöyle bir tane vuralım, çok güzel. Aşağıdan yukarıda bir tane daha vurmayız, vuramadık, çıkmadı. Ama ping biraz daha çıkarsan. Evet, ben niye uçtum mesela anladın mı hani ben niye uçtum mesela ben görmedim o adamın skinini anladın mı hani Kafayı yersin guys hmm. Hop şöyle atalım Şöyle atalım Tamam kaçtık Ne yapıyorsun dayı Tamam kaçalım Daha bokunu çıkar bak başka bir skin değil Şimdi çiviliği çıktık, güzel. Artık üçüncü item olarak kesinlikle o eldiveni alıyoruz. Diğer eldiveni, diğer zımbırtıya. Ve ne oluyor bundan sonra? Basıyoruz Yasuo'ya, Yasuo böyle yapıyor. Hani Yasuo bize vurduğunu sanacak bundan sonra. Çok güzel. %20 azaltıyor. %30 azaltıyor, kaç azaltıyor lan? Çok azaltıyor, %30 etkili ağır yara falan filan. Deme yani, deli bir şey olacağız. Varım okta ölümsüzüz. Da oyun oraya gider mi bilmiyorum. Umarım gider. Oğlum neden o oldu? Ulan CC yemedim ki ben. Gel lan buraya, eşşek. Attık şuradan Bu elektrik çarparken 21 saniye Ejder'in çıkması 35 saniye Çok güzel çarpımız da yetiyor ee, Alamet almadım ikinci alameti almadım Niye bilmiyorum Şimdi buradan adamı düşürmeye çalışacağım Geri çekeceğim ultiyle ile diyeceğim Sonra geri döneceğim saldıracağız ama bizim adamlar geldi zaten. Neyse şuradan biraz minyon kasarsız bir şey olmaz. Bir şey olmaz, hiç bir şey, şey yok, bir şey yok, bir şey. şey yok. Aha. M ya sor. Ya isso a Ne <gülüyor> adam? Bizim adam ölmüş burada. Ben hala. Oy, güzel. Çok güzel hasar vuruyor ya Bu Mundo. Çok hoşuma gidiyor Son zamanlarda Mundo main oldum. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Ulan şuna gitmesin ya. Bizim adi carry'i sağlayacağız şimdi. bağlayamadık Neyse. Bir tane aldık. Ulan, MS anlık çıkıyor, gidiyor. Geliye gibi oluyor, gidiyor. Hop, hop, hop, çok güzel, Genovarmundo, e böyle gerizekalı bir harekete ne gerek var Dudu dostum, hmm, bu bize iyi vuruyor, bir tane AP bir şey çıkmamız da belki zigze. aa ben o itemi zikze bassam %30 daha az vuruyor, yani AP itemine gerek kalmadan AP itemi almış gibisinden, ama Ezreal'a mı bastam ya da ya? Çünkü Ezreal uzaktan vuruyor. Bize sıkıntı yaratabilecek tek çarp. Mazix de iyi vuruyor. Ama bu ne yapıyor şimdi yani bu? Evet. Gidebilir miyiz? Ne oluyor oğlum? Lan Q atacaktım ağzına sıçayım. Gittik öldük. Olur, olur. Arada olur. Arada ölünür şimdi ya. Aptal sonancılar alıyoruz. Kes. 4.9. Buraya kadar. York otoyol yapmış oraya <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya 14 yaş espri şaka. Ya gang değil. Gang. Gank amına kıyım. İkisi çok ayrı şeyler ya. Çete üyesi miyiz biz amına kıyım? Gang atmadım moruk. Ma Baba baba baba. Hareketlere bak şunun. SMA'lı bebek. Niye aldı dedik? Komik mi? Kendimi şu an kınıyorum arkadaşlar. Acayip kınıyorum. Ayıp olandan bir şey yaptık şu an. CM'e ayıp ettik gerçekten özür dilerim. Hani Temiz. Gel buraya amına koyduğum. Ee. Gel lan buraya yakalayacağım seni amuk örümceği. Tamam bejlere inelim. Maymun beni trolliyor. Maymun, Maymun, gel bakalım Maymun. Bir Maymun da burada. Tam çok güzel. Ureicleri vur. vur. Allah pingli atmak da çok zor arkadaşlar. Ping yok gibi görünüyor size ama 28'den 60'e bir anda çıkıyor. Bir anda da inince ben böyle. Aynen. Aynen böyle oluyor benim sıfat. Ya 8 megabit download, 0.0 upload alıyorum şu an ya. Böyle bir şey olabilirim ama demin. Kafa koyacağım kuleye. bu. Puh. Puh! Kule de neymiş? neymiş? Koroneviretals! Mundo istediği yere gider! Ulan Ezreal sen nasıl bir körüsün la? Kardaş. Hayıt gadaş hop Çalayım hop Bunları da alayım Ney lan oğlum haritaya bakmıyordum Neyse onlar tutarlar onu Neyse biz de beni de atalım bari ayıp tutarlar Tutarlardı ama onu Ananım Ne lan <gülüyor> <gülüyor> Mundo istedi yere gider. Mundo bu tarafa gider. Mundo adını hep söyler. Yoksa unutur. Çok kral karakter. Biraz adını söylemeden duramıyor yani düşün. Ego ama Mundo. Neyse buradan da XP kasarız arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Anne tamam anne zincirlere sikim böyle item ismim olur kardeşim şimdi bunu kime basacağız çok önemli yani onun dışında ne aldık çivilizir aldık şimdi ne alalım ya abi buna karşı bir item almayacağım vuramıyor zaten o salak hmm. bundan alalım üstüne var mı galalım ya da bundan almayalım mı şey Neyden alalım ya? Aklıma gelmiyor şu an. Ha bundan mı alsak? Neyse ondan alalım. Bir kere başladık artık item'a. E. O iyidir. Hem yavaşlatırız hem bir şeyler yaparız. Takıma CC mi? Bir şeyler o deme yani. Şimdi kime atsak şeyi, iteme? Bence Ezreal mantıklı bir seçim ya. Ezreal çünkü full zırtleşme kastı için. Ben şimdi bu item'i Ezreal'a basarsam %30 daha az vuracak bana. Böyle düşünürsek %30 daha az zırtleşme olabilir. Bakayım mı hemen? ötümüzden sıkmayalım. Bundan sadece yüzde biraz altır. Ha, isteklenecek tabii bu. İsteklenme bu. <gülüyor> Bana vurdu. Munların, onun onu amı. <gülüyor> Boom errak. güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi şu item'ı da çıkalım. Ardından bir tane varmok. Mua, aman akıyım. Ezreal'ı bir an önce görsem de şu item'ı ben şuna bir tık tık yapsak. Rahat etsek. New oradan bayağı ittiriyor. Şurayı korumaları lazım bunların. Bizim de buradan split push yapmamız lazım. Yani ayrı kittirme yapmamız lazım ki oyunu kazanabilelim. Videoda çok dakika oldu. Hızlıca bitmesi lazım bu oyunun artık. Ama kolum neden çarlıyor sen? Arkadaşlar kill çalmak yanlış bir şey değildir. AD kere ise. 2 AD vardı sanırım yanında. Bilmiyorum kim çaldı görmedim. Yanlış olmasın. Şimdi Ananın Hövbe tövbe Neyse şundan bir geri gidelim. Bakalım bir 500, 600 gold, 700 gold falan daha nasıl toplayabiliriz? Bir fight çıkar toplarız. Dur. Anla nabiyon lan? Dur lan gel lan buraya. Lan gel buraya. Tamam çok güzel. Çok güzel. 137 buradan geldi. Bizim support maşallah yani. Ama ben ona kill verdim mi orada? İyi kill verdik biz ona. Güzel tankız şu an. Nalet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine diyorum ve videoma devam ediyorum. Şimdi Dur dur dur dur dur tipe bak Biraz daha gold lazım. Bunun için ne yapıyoruz hemen? Blue'ya dönüyoruz. Aa! Base'e mi dönsek yoksa? Ölme ihtimali çok yüksek ama nasıl basmadı hiçbir fikrimi basmadı adam. Şaka gibi. Adam yemin etmiş. Oraya gitmeme gerek yok değil mi? Yok tamam. Şuradan bir bloğu alalım. Ee, o anda bir ejderha de gidelim biz. Ejderha tek başıma gitsem acaba? Kimse gelmeden kesme ihtimalim ne? Yok. Nereye kesiyorum? Mundoyum ben aman. O kadar da değil. Tamam güçlü heroiz falan da. Aha jarvanı çıkartsam şuradan? Lan yardım. Lan yardım. Gidii. Vallahi gidii. Lan bırak beni. Aman akodum. Tamam bastık deme. Artık Yasuo'dan hasar yemiyorum arkadaşlar. Ezreal'ı boşver. Ezreal'ı görmüyorum bayağıdır. AFK mıdır ne? Bak Yasuo vuramıyor şu an. Çok güzel item. Çok OP item. Bunu acilen nerfleyin aman koyayım. Adamdan hasar yemedik. Çok güzel şimdi alalım hemen azıca gönül rahatlığıyla Çok seriden şöyle tak tak tak tak Çok kötü şarif attık ama korktum yine MS çıkar adam gelir mağlam gelir Dedim atayım amana kıyım Sizdene ne lan <gülüyor> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Jungle Mundo Ölümsüzlüğe şu an başladı Yasuo vurdu vurdu vurdu işlemedi şimdi randuin miydi bu neydi bu aman eski mi randuin de alacağız Bu ne için lazım bu rakibi yavaşlatıyor bir şeyler yapıyor yani iyi iyidir Alın alın Yenir Omega 5 Şunayı vurum be. Anana. Ben niye hasar şu an? Çok acayip. Ha çivi lizard. Tamam bakayım çivi Tamam ben gidiyorum. Hadi ben gittim. Hadi ben gittim. Ben kaçtım. Yok Ben kaçtım hocam. Hı -hı. Var mı bu? Tamamladığımızda biz ölümsüz olacağız. Bu yavaşlaşıyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir hasarı ve burnan bir şampiyonun 3 saniyelini %30 etkili ağır yarı uygular. Bir rakip Ulan çibili zırhı ne yazıyor Rambu'nun rahmeti? ha Yakındaki rakipler kısa süre ne yavaşlatılır ve 4 saniyene onların saldırı gücü %10 kritik vuruşu hasarını %20 azaltır. Çok güzel. Bu da hasar azaltıyor. Ölümsüz olacağız. Evet, Fight'larda 3'e basıyorum baba. Aha. Siktim seni. Çok güzel. Ramdin'e sanırım şu anlık gerek yok. Şunu da ben çıkartayım. Takım zaten oluyor diğerine. Şöyle tak. Tak. Yok canım adalar unutur. Şimdi adaların aklını alırım ben sıkıntı yok. Gel sen lan gel- Sene! E kanka sen şimdi %20 azaldın da çok güzel. Çok güzelim. Onu da gerçekten mu Al başına koy kardeşim çara. Takımın bir yerle bir etti. Ne bu? Alo efendim. Takımın Alo. En iyi bir havaya uçurdu. Allah, iyi diyelim iyi olsun ya? İnşallah. Allah videodaydım. <gülüyor> i̇yi gidiyor, videodaydım. Ben seni bir 5 dakika sonra arayayım mı? <gülüyor> tamam, ben arayayım ben 5 <gülüyor> dakika sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Akrabalarımdan <gülüyor> başlanırma. Görüyorsunuz yani, ne kadar değerlisiniz, değeriniz <gülüyor> önemli. Köpekler. <gülüyor> Köpekler. <gülüyor> Değerinizi biliyorsunuz ama şu sıkıntı yok. Şaka lan şaka Bana koydum içeri. Ne hemen bakıyon tuttuk. Kazmalıyım. Ben de ananı kazmalıyım. Şimdi Ezreal'dan müthiş bir Ben bunu bir sallarım hocam. Sallarım hocam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ölmüyoruz biraz daha devam edelim. Evet, biraz daha vur. Sen vurmadan ayı. Tamam, gayet güzel. Hayırdır oğlum? Dıp! Çil! Amına Gördüğünüz Gördünüz arkadaşlar? Ölümsüz dedim. Bana deli dediler. Ölümsüz amına koyayım. Oynamayı bilen ölümsüz. Devam ettirsek mi? Bence bitirelim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Burada bitirmezsek bize böyle girecekler. Ya ölümsüz mü müthiş bir şey oldu bu ya deli bir şey oldu bu ya vallahi billahi böyle deli bir bunda ya bu gerçekten gel lan buraya ölümsüzüz zaten gel deli vuruyor hasarı da yüksek yani tankına göre hasarı gerçekten çok yüksek şöyle gösterecek olursak şu an 284 kalkanımız var ama kalkandan daha çok azaltma etkilerimiz çok fazla gerçek anlamda çok fazla Ulti ile birleşince kombinasyonu yapıyorsun bu böyle. Bak şimdi şuradan can alacağım şimdi. Gerek kaçacağım. Sonra ananı sikeyim. Çok kötü oldu bu. Çok çok kötü oldu bu. Berbat oldu bu. Hop derken bir anda E ee kanka. Ne yapıyorsun kanka? Tak biri gitti. Doğrululamıyor. Ona red buff attık hemen. Red çarp attık doğa doğrusu. Sıkıntısız ölmeyeceğiz. İnşallah ölmeyeceğiz. Umarım ölmeyeceğiz. Tamam adam gitmiş. Ben adama bakmadan bir attım öyle. Hocam ben ölmüyorum. nokta Daha var mı? Bitmedi yani. Var mı? Bitse bunlar beni kesemez. Fazla OP karakter, çok güzel karakter. Gerçekten nerflenmesi gereken bir karakter olduğunu düşünmekteyim. Şöyle dümdüz kuleye vurayım mı peki? Tak tak tak tak <gülüyor> daha bir ölsün daha ne yapsın amına <gülüyor> koyayım. Aa var mı da bitti. Ah be oyun bitti. Neyse millet, videonun daha sonuna geldik. Eğer video beğenirseniz like beğenmediyseniz dislike en azından kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Hepiniz sorakıtmayın. Bay bay. Peace.